Herkese merhaba yeniden çılgın efsane PUBG Mobile videomuz. Hoş geldiniz. Abi bugün sakinim. Bugün çok iyi bir şekilde herkesi öldüreceğiz. Ulan her yerde de adam atlıyor be. Kardeşim şöyle istediğim taktiği yapamadım ama ben şuraya tutsam daha iyi. Onlar şimdi arkada lootlasın. Buradan bana pompalıyı verdi. Çok iyi. Onlar rushlayayım mı be? Bilmiyorum ya. Bekle şunu alayım. Tabii bilgisayar kasıyor. Bu arada kusura bakmayın. Yani bilgisayar iyi değil sonuçta. Kasabilir, kasabilir. Abi en az 4-5 kişi içeride. Şöyle sakince bir gireyim. Analiz edelim abi. Oo hepsi yukarıda. Abi yukarıdan korkuyorum. Şu anda abi ne yapabilirim? Şöyle. Oy. Bayağı yedin sen. Sen nasıl ölmedin ya? Bak bak. Ben buradakini bitirdim abi. Çok iyi evet devam abi bak böyle oynamayı çok seviyorum ben ya abi bir de şu e-sporcular falan var böyle YouTube videoları çekiyorlar Avrupa tarafında tabi hepsi Türk de baya onlar da iyi oynuyor yani biz de onlar gibi oynasak ne olacak be devam kanki ooo burası dolu dolu hani şey derler bize adam kaynıyor <gülüyor> abi arkadan herhalde bir kişi baydı bunlarınkini evet evet o bana göstermez kesin. Bir şey diyeceğim şu şuralar biz bir lootlayalım. Şurayı lootlamamışlar gibi. Bir bakarsın ulan AKM4 bir şey çıkar. Oğlum bir şey diyeyim mi? Üzür dilerim. Benim kafam hala şey sandım ben. Ben de pompalı var sandım. Ben de skalle varmış. Kusura bakmayın. Kardeşim beklemek yok. Aha. Oy oy oy. Bu esporcu mu bu? Ne yaptı be? Kardeşim. Hayır hayır. Hayır be. Ulan. Bekle. Abi bilgisayar niye böyle ya? Cık. Abi sinirlerim bozulacak ya. Bu ne? Yemin ediyorum adamı alırdım ben ya. Varya canı en az 0, 0. Bir daha canlanmıyoruz zaten. Allah. Arkadaşlar bir maç daha atalım. Böyle eğlencesi çıksın ya. Evet hızlı bir şekilde. Şurayı alayım abi ben. Bu arada bunu youtuberlardan öğrendim. Hızlı bir şekilde hani. Buraya kesinlikle demem lazım. Kardeşim. Oha. Burada bir ayak sesi alıyorum. Oppa, seni alırım öyle Senin takım arkadaşların geldik ben seni bitireyim Bana gelmesinler geliyor geliyor Bekle hocam Oy çok iyi çok iyi Deniz, hakkını helal et Deniz, senin bir lootuna bakalım Sende ne var gözükmüyor ki bilgisayar o kadar kasıyor Bak bak otomatik Sıkıyor bir şeyler yapıyor Mini alsam daha iyi ya. de çok mermi yok. Bu arada 8x'imiz de var. Şimdi şöyle 4x'e de çekelim. Güzel bir şeyler olacak. Ayak sesi aldım. Bak tam sağ tarafta. Tam şurada. Bekle hocam bekle bekle. Sakin ol. Met Aha. Ulan takım arkadaşı burada ya. Bir daha canlanmayacağız değil mi? Hadi be. Ulan yeni mod gelmiş ya ona alışmışım. Hemen bir anda canlanıyoruz ya. Keşke burada kaldırma yeri yapsalar. Yani full tüm haritalarda kaldırma yeri yapsalar. Canımız sağ olsun be. Arkadaşlar bir de yeni modda oynayalım. Orada kalkabiliyoruz ya hani bir, bir daha canlanabiliyoruz. Bir el onu da atalım. Abi ben niye setim elbise takmadım ya? Ulan bende fazla bir şey yok ki. Arkadaşlar burada en iyi set. Bakın ben eskiden bunu çok oynardım. Bekle bekle. Ha şu. Allah tıklayamadım. Evet devam. Arkadaşlar kusura bakmayın mod'u unutmuşum açmayı. E, burada el atarız. Şeyeceğim bu maçta herhalde herkes güçlü. Ha? N3 headshot F90 bilmem ne. Burada bayağı bir güzel insanlar var. Güzel güzel severiz. Evet abi sağ sola atlamadım. Loot'layıp buraya gelmek istemedim. Böyle bir enerji gelsin Adamların içinden geçelim diyorum Şöyle abi ben silahımı alayım Dur dur Oğlum bir kere de burada Bak bir kere bile denk gelmedi abi. Böyle tam atlarken üstünde duruyor. Bu arada benim herhalde yerim çok iyi Şu anda kimse gözükmüyor Hepsi karşımıza Bak işte onlar da deli Hepsi birbirlerine giriyorlar Biraz mantık ya Ha şimdi yalan yok Benim bilgisayarım güzel olsa ben de girerim Kardeşim dur Allah belanı versin ya Mutluya geç mutluya. Bu nedir ya evet abi modluyu açtım sadece biraz geçindim tabi bilgisayarda da kötü biraz ama canımız sağolsun be Allah'a çok şükür hadi bakalım sanki ben şurayı alacağım tabi yer harita indirirse tamam abi böyle de oynarız be her türlü oynarız abi bu insin Ha tamam şu dp'yi alayım ben abi nereden ya Allah'ım sen ya böyle insanlar niye bana denk geliyor ya Tekrardan geliyoruz şey diyeceğim Şaka baka bir videoda kaç kere öldük ya Abi analiz ediyoruz Bakın bu çok önemli analiz ediyoruz Bakın bir kişi şurada Bir kişi şurada bak havadan vurmayın Hiç sevmiyorum Tamam Vallahi arkadaşlar sinirlendim artık Bak bak beni öldüren buydu değil mi Kardeşim ben şuradan silahımı alayım Bak benim önümde gözükmeyin Vallahi öldürürüm Sanki bu arada bilgisayar kasmıyor herhalde az kişi var az üzüdem az kişi kaldı pi alayım ben mermisini değiştir bunların içinden geç Vallahi arkadaşlar bu sefer ölürsem yani olmuyor yani artık videoyu kapatacağız kapat abi kapat Arkadaşlar buraya kadar izlediği için çok teşekkür ediyorum. Bakın moralim bozuldu. İsterseniz eğer bu tarz videolar yani One Man Squad videolarımızı istiyorsanız e, like atabilirsiniz. Eğer istemiyorsanız atmayın ki hani yorumlara yazın. içerik fikirleri falan bana söyleyin ben çekerim. Hoşçakalın.